Hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte doğru oynuyoruz, umarım beğenirsiniz, şimdiden abone olmayı unutmayın, evet, şimdi bu oyuna girdik, gireceğiz daha önce. Arkadaşlar giriyoruz. Tamam. Evet, müzeye girdik. Arkadaşlar doors Çekmeceleri çıkmış güzel bir oyun Anam heh. Bir şey yok Çekmeceleri ara sıra karıştırıyorum ki Para mara alayım oyundan Yani Anlayacağımız Birazcık da olsun Bu Böyle şeyler önemli Ulan bismillah Oyun ne neyse Böyle idare ediyor. Milo. Hacı daha yedinci kapıda rahçe gelir mi? Bu herhalde bir nadirlikte. Abi aklım yemin Allah Allah adamın aklı mı ya Allah Allah bizim para istiyor sadece biz bulup yiyoruz benim de parayı. Abi alan aldı hadi alan aldı hızlı hız, Spiderman bir şey yapmak istiyorum. Geçir. ulan duvara yapıştık iğne aaa ah, işte canımızı almak değil mi iyi şey yaptık şey aldık bandaj aldık oradan ulan nasıl aldıysak artık kardeşim çalıştırınız başarılısınız güzel ulan gidelim şundan Resu ab praying neyse, ee, neyse olum kolaymış zaten bu daärke ne abi bir kişi ölmüş Ha, çok geride kaldık. Hadi karıştır şekli getire. Neyin kardeşim Karıştır ha. Valla başladığımızda da 20 dakikadan 24. kapıya geldik. Büyük bir başarı. Şimdi biraz hepcice araştıracağız. Önümüze Timothy'yi çıkarmaya çalışacağız. Timothy dediğimde bir tane örümcek arkadaşlar. Ya bir ödüzü kopartıyor yine lan. Ana pil buldum ya la. adı. Uf. Lan ana o neydi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Aga gördünüz mü? Oğlum tam ölüyordum. Bir de hazır pingin baya fazla Nasıl ölmedim lan? Oha. Oha mı oyun oha. oyunlu kuş var ya lan bunlara bak her orada ama roblox'ti dedim evet tam olduğu da tutuyor gözlerin çıkışır aşken abi böyle koşal boşa bir yana tıktal bir varş en başka ortada bunlar gelmiyor korkunç O Oğlum burada geliyor. Abi çok dikkat et. Ölmek istemiyorum burda Aa! dönürsedik kardeşim boş yapma play geldiyorum play geldi chamber at back yürürüz Dürüürüürü Dürüürü dürü, dürü. Agah Oğlum Dur, dur beni Oğlum İşte bu güzel Neyi kasmıştın Sen mi alsın mı? Aldım lan Aldım aşağı hızlı. Bu tane vitaminim var. Bunlar canım bayağı bir azaldığında içebileceğim kapasite. 3 tane yani boş arkadaşlar böyle boş bulaşığım. Çekincileri arkadaşlar böyle çekincileri bilerek karıştırıyorum. Derim mi ben? Of da? şey gelebilir. en yani böyle ne bileyim lockpick çıkar. Arkadaşlar bekleyin. Şey Geliyorum. Allah'ım inşallah ero çıkmasa. Error dediğim de glitch'e. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Ben niye başka süt gibi Ana! Neyse artık yapacak bir şey yok. Allah! Sıkı! Neresi! Hocam, hiç kimse öldü mü? abdu Allah'razı siktim ya. Bir tek ben mi kaldım lan koş koşusun. Ulan bulmacayı biliyorum niye benim kafamda daha önce neyse. Su da olacak da. Hop. E onun kaldı. Bir şekilde da, ha, şu, 14 Allah! Altan dünde Şu esmoyu. Ben o anlık neden stres oluyorum neyse. Üff fena hafra Kapıları açarken de bu yanında korkuyorum ya. Annektarı aldık. Hoplaka. Bu kapı nerede la? Heh. Ölüm şuan etti. Bismillah. <gülüyor> Canavar zannettim. Bir saniye. Heh, tamam. Vay, herkese nereye? Ama karanlık odalarda kullanılır. Parayı aldık. Aracı, para, o Galiba halt. Bu da bir tane, bir tane manca açacağız artık. <gülüyor> Allah. Yanlış yöne gittik oğlum. Ne soruyorsun? Ben normal burayı yaparım da. Yanlış yöne gittik. Neyse böyle Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuza bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu benim kanalıma abone olmayı ve beğenleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.